Selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Geçen bölümde favori noktamız Kiseliada'ya tekrar bağlanmıştık. Bozburun'a giden Mert geri dönememişti ve kurtarılmıştı. Özi teknesini ziyaret ettikten sonra eski bir Anadolu Dolunay geleneğini gerçekleştirmiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz ekrandaki video kartına tıklayın. Bu bölümde Bozburun limanından ayrılıp denizci dostlarımız Seplinger teknesine ziyarete gidiyoruz. Ada boğazından geçip güzeller güzeli Girneyt koyuna demirliyoruz. Videoyu izledikten sonra beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve denizde başınıza gelen her türlü çarpma ve sokmalarda sıcak su kompresi yapmayı unutmayın. Bosbürüm. Limandan çıktık dün gece orada kaldık. Yakıt ve su ikmali yapmamız gerekiyordu. Şimdi Kisel Ada'da arkadaşlar uğrayacağız. Oradan da artık Hisar Önü'nün diğer güzelliklerine bakmaya gideceğiz. <Gülüyor> ziyarete geldik. Evet. Teknesine. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Teknemiz çok güzel. Ee, şöyle bordanak. bordaladık. Bunu da videomuza ekleriz. <gülüyor> bu arada yeniden Kiseli'ye geldik. Kiseli, Kiseli de duruyor, çağırıyor. bekliyor bizi. Evet, bu arada teknemizi üstten bakıyoruz. Bu da Bavaria 40 fit. Çok güzel motor yat. Nefis bir şey, kocaman. Evet, o, gibi, o nefis bir şey yanaşır. Yer evet. teknesinden ayrıldık. Çok sevdik dostlarımızı. Yeni arkadaşlar edindik. Deniz böyle, çok güzel kültür. Tanışma kültürü. Şimdi de Ada Boğazı'ndan, dar olan yerden geçeceğiz. Ölümüzü geçeceğiz tamam. İnşallah. <gülüyor> böyle mü? <gülüyor> şurada kayalar var ben de inşallah diyorum hiç bakmadan şöyle geçeceğiz, kıyın kıyın geçeceğiz günlerdir yuvamız olan Kiseli'ye ve bulduğuna mida ediyoruz toz burun Kiseli Şu burcu gezmiştik hatırlarsanız. Evet şimdi şu dar alandan geçeceğiz. İnter tatlılar. Biz sizden ayrılamıyoruz diyelim. Bakın insanlar denizin üstünde yürüyor. <gülüyor> Teodora teknesi komşumuz hiç ayrılamıyoruz. Dün de limanda birlikteydik. <gülüyor> Kısmet. İnsanların yürüyüşüne bakın. Teodora bay bay. Varmış Ada boğazından bizim ilk geçişimiz Şurada bir karetta var. Eee toto bozunu böylece arkamızda bıraktık. İrsek Bükün'ü geçtik, ilerliyoruz. Böyle İskele'de bir adalar silsilesi var. Karga Adası, Topan Adası, Uzunada. Böyle gidiyor, yanlarından geçeceğiz. İrsek Bükün'den hemen sonra Girneğit Koyu. Boş gözüküyor ama bakalım burası nasılmış 20 metre derinlik varmış burada Zaten dağların yüksekliğinden anlayabilirsiniz. Dağlar ne kadar yüksek, derinlik o kadar fazla oluyor. Bir tane eşek ya da at var tam anlayamadım, şurada bir yerde. Ha keçiymiş ya, <gülüyor> plaj dostlarımız. <gülüyor> Uzaktan eşek sandım. şurada plaka kaya var evet plaka kaya şu tehlikeli şurası solda yok gibi keçiler bize bakmaya geliyor dip erişte evet şurada da plaka var Mert karşımızda Belki şurası. Balıklar görebiliyor musunuz? Kutunu nereye bağlayacağız? Evet biraz kaya yok orada. Çok yanaşmadan şuraya atsan. Nereye? Şuraya ama şey azmak var ya. Evet, azmaktan kaya çıkıyor gibi gene. Evet kaya çıkıyor. Anlayamıyorum. Bakıyorum da anlayamıyorum. Bir de kaya, e, kaya yok bağlanacak. Taşlar küçük. Ne kadar çok balık var ya. Minik minik balıklar. Mini boy mini boy. Gület kapmış dedim gület gidiyor. Yani <gülüyor> Bir sene yani. yani, de yani. yani En güzel dediğimiz yanaşabilecek gidiyor mertip kapta. Yani şuralar olabilir. Evet, şimdi ekranda gözüküyorsa tekne bir buçuk metrede, yani bir buçuk metrede yüzüyor doğruysa yani kıçı. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Şu an. Koy ve kaptanımız <gülüyor> Buralarda gayet Çok Parlak bir mavi var Bir sığdayız. Çok hoş bir yer. Pek kimse yok girene itte. Hemen diksekle koca bahçenin arası burası. Şöyle iki tane büyük yat var ileride. Tam dinlenmelik. Diğer çok da güzel tatlı bir plajı var. Şöyle. Şurada bir azmak var, su geliyor. Allah güzel. İlk defa girdik buraya kaç yıldır? Kaptan senin boynunu kurtarmaz buralar. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel, bakir, hoş bir koy yani. Öyle günü birlikçilerin de pek gelecek bir yeri değil yani. Evet, bir de ilk kez kalıyoruz girmeyip de. Aynen. Kendi kestanelerin mezarlığı olmuş gördün mü? Hepsi ölü. Tabi evet, öyle. Evet. Neden öyle? Evet. Bütün kestaneler ölü. Evet. İşte şu kıyılara bak. Diyorum. bir azmak var oraya gidiyoruz mark Yap bakalım. Sanki tuzluyla karışıyor fazla. <gülüyor> Deniz giriyoruz içine. <gülüyor> %40 tuzlu su. İyi <gülüyor> e e aşağı E tabi biraz diplere gidersen belki tatlı. Kurumuş ama yenisi gelse. He. <gülüyor> İyi olurdu. Duşumu burada alır. Tatlı var <gülüyor> söyleyeyim. yani. Böyle bir yer burası. Gip gördüğünüz gibi kestane cenneti. Aynen. Hocam nasıl gidiyor? Çok güzel. Tatlı bir azmak. Benim de hoşuma gitti. İçeri giriyor şöyle. Karşıda ada var. Orası Hisar önüne bakıyor. Su çok temiz tabi, azmak tuzlu, Bozbur'un yarımadasının hisar önüne bakan tarafı. Şöyle değişik bir ortam. Kuzak kumlar, Zat kumlar demek ki tatlı, su. tatlı su olduğunu Zat işaret ediyor. Burası oldukça bakir, şurada bir tel örgü alan çevirmişler, milletin arsası olabilir yani. Burası Bozburun'un arka tarafı kalıyor, şurası Bozbur'un'a geçiyor şöyle. Koca bahçe şöyle kalıyor. Lakkumlar. Lakkum <gülüyor> en sevdiğim tüket. Evet. Kuma begon bir şey. bakın kurumuş burası. Yani su bitmiş kışın geliyordur bu. Buralarda kol geziyorlar. Şanslı değil mi? Kes, keçiler evet çok serbest yani. Birinin zeytinliği. Birinin zeytinliği. Evet. Şöyle çevirmişler zaten duvarlarla. Şöyle bir var Bak. çekmek istedim. Rüzgarı göstermek istedim. Bakın gelen guletler bir bir ya gidiyor ya işte yanaşamıyorlar rüzgardan. Biz biraz erken geldiğimiz için yanaşabiliyoruz. Ee, i̇kinci gulet bu gelip de yanaşamayan. Acayip sert vuruyor. Şöyle göstereyim. 25 nat istiyor şu an hava koyun içinde ama kaçaklar var işte. Onlar sıkıntı. Juliet de önceden gelmişti. O yüzden o da yanaşabildi. Ben bu havada gelsem ben de yanaşmam. Giderim yani. Dirseğe falan giderim Yanko'ya. Tekneleri çeviriyor çünkü rüzgar. Mesela 25 esiyor sonra birden 35-40 esiyor. Saatte böyle 70 km falan esiyor yani. 70 km gerçekten güçlü. Hani böyle yaslanıyorsun falan bir yere. Tutunuyorsun. Ben iki halat yaptım. İki taraftan iki alatım var. Bence bu şekilde durabiliyorum. Yoksa hiç şansım yok, yani. mümkün biz duramayız burada. Alargada falan da sakat yani. Çünkü altı uçurum gibi. Şu gördüğünüz e, şeyden sonra şurası hemen 20-30 metre oluyor. Evet, ukulette ayrıldı zaten. Bu girneyt koyu, Dirsekle koca bahçe arası. Arkası bozgurun, bence buradan bu rüzgarı alıyor. Anormal e, indiriyor yani. Güneş batmak üzere. Batınca rüzgarın daha süreceğini umuyoruz. Yoksa akşam keyifsiz olur.